Herkese selamlar. Sizlere Bannerlord single player'da nasıl hızlıca para kazanabileceğinizi göstereceğim. Çok dolan başlı yollardan para kazanmaya çalışanlar var. Öncelikle bu videoyu bilmeyenler için çektiğimi söylemek istiyorum. Farklı yollardan daha iyi para kazananlar varsa yorum bırakabilirler. Başlayabiliriz. Öncelikle orta seviye bir ordu kurmuş olmanız gerekiyor. Süvari bulundurmanız avantaj olacaktır. Bu orduyu Çapulcu keserek ve mağara baskını yaparak toplayabilirsiniz. Hızı topladıktan sonra haritanın altındaki dar geçide getiriyorsunuz. Daha sonra bu alt geçitte kervanları kıskaca alıyorsunuz. Benim ordum ağırlıklı olarak ağır belekçi olduğu için çok yavaşım. Kıskaca almazsam kaçıyorlar. Kervanları sürekli yenip loot yapıyorsunuz. Esiri almayın hızınız düşer. Bir kervan yağmalıdıktan sonra hemen şehre gidip malları satmanıza gerek yok. Bekleyin ve askerleriniz iyileşsin. En az 45 kişilik ordu ile baskın yapmaya çalışın. Gördüğünüz gibi çok fazla uğraşmana 65k para yaptık. Çok iyi değil ama başlangıç için gayet iyi. Bu parayı sürekli kazanmak istiyorsanız güvenliği en iyi olan şehirlerden dükkan alın. 6 tane yoldaş toplayın. Hepsine ticaret yeteneği verin ve kervanların başına geçirin. Hem dükkanlardan hem kervanlardan para kazanmaya başlayıp kendinizi amorta edin. Görüşmek üzere.